Bize sorulan 5 tabanında log 25 üzeri x bölü y'yi sadeleştirmek. Bu soruyu çözebilmek için logaritmanın bazı özelliklerini kullanacağım. Birazdan sadeleştirme yapmamız gerekecek. Logaritmanın içinde böyle bir ifadenin olması pek de istenen bir durum değil. Logaritmanın özelliklerinden birini hatırlayacak olursak, verilen bir taban için, mesela x tabanında log a bölü b, x tabanında log a eksi x tabanında log b'ye eşittir. Burada 25 üssü x bölü y var. Bunu sadeleştirebiliriz. Mavi renkle yazacağım. 5 tabanında log 25 üssü x bölü y. Bu özelliğe göre 5 tabanında log 25 üssü x eksi 5 tabanında log y'ye eşittir. Görünüşe göre biraz daha sadeleştirme yapılabilir. Buradaki geçerli özellik şöyle. x tabanında log a üssü b, b çarpı x tabanında log a'ya eşittir. Buradaki kuvvet denklemin başına katsayı olarak gider ve biz de bunu yaptık. Yani bu parça, x çarpı 5 tabanında log 25 eksi 5 tabanında log y olarak yazılabilir. Bu ifade kullanışlı çünkü log 5 tabanında 25 çözülmesi kolay biterim. Bu parçanın bize sorduğu şey, 5 üssü kaç? 25 eder? 5'in ikinci kuvveti 25'tir. Sonuçta 2 çarpı x eksi log 5 tabanında y'yi elde ettik. İşte bu kadar.